Merhaba değerli dostlarım. İki haftadır zenginlik bilinciyle alakalı paylaşımları yapıyoruz. Bu haftaki videomuzda wow işte bu diyeceğiniz bir son bölümle karşınızdayım. Bu evreden sonra artık her şeyin senin elinde olduğunun farkında olacaksın ve zenginliği mi, parayı mı, aşkı mı çekmek istiyorsun, neyi çekmek istiyorsan onu çekmenin net formülünü bu videoda bulacaksın. Öğrendiğinde her şeyi öğrenebileceğin bir şeyi öğren demiş bir düşünür. Şimdi öğrendiğinde her şeyi öğrenebileceğin bir şeyi öğreneceksin. İşte şimdi oldu diyeceksin. Adam birisi hacca gidiyormuş. Adama demişler ki hacca gittiğinde yaptığını ilk dua kabul oluyor. Adam aha güzel demiş. Sonra Haç'tan gelmiş demişler ki, ilk duan neydi? O da demiş ki, oradaki ilk duam şuydi. Ya Rabbi, burada yapacağım tüm duaları kabul et. Öğrendiğinde her şeyi öğrenebileceğim bir şeyi öğrenmen lazım. Şimdi arkadaşlar, arzunun, niyetin ve öze yaklaşmanın gücünü birazcık daha ayrıntılarına girerek anlatacağım. Birinci bilmemiz gereken şey arkadaşlar, uyanık olmamız lazım. Ne demek uyanık olmak? Uyanık olmak demek, dünyada bir rüyadayız arkadaşlar, hayatta bir rüyadayız. Hayat bir rüya sahnesi, rüyadayken rüyada olduğunu fark edemez. edemezsin rüyada olduğunu fark ettiğin zaman rüyada kalamazsın. Onun için önce uyanmamız lazım ki a rüyaymış diyebilirim. Öncelikle neden zenginliği çekemediğimizi neden yanlış tarafta olduğumuzu anlamamız gerekiyor. Birincisi uyanık olmamız lazım. Uyanmamız lazım sevgili dostlar. Onun için denir ki uyuyanından kork. Uyanıktan korkma. Çünkü Mevlana uyanıktır. Yunus Emre uyanıktır. Hacı Betteşi Veli uyanıktır. Ve onlar dünyanın rüya alemi olduğunu bildiği için çok fazla dünyaya yönelmezler. Bilse zenginlik bilinciyle alakalı bilinçaltında verilmiş yanlış kodlamaların derin uykusundayız. Sen para elimin kiri, parayı sevmiyorum, para benim için değersizdir dediğin için, düşüncelerin bu yönde olduğu için hayatına da bugüne kadar öyle bir para çek. İkinci bilmeniz gereken şey, sistem mükemmel çalışır. Sana hayatta bir kardeşi varmış gibi gelir ama her şey bir düzen dahiline gidiyordur. Sen bir şey düşünmüşsündür, bir şey istemişsindir. O istediğine yönelik bütün evren sana hizmet eder. Sen ortada bir karmaşıklık var zannedersin. Tesadüfen oluyormuş gibi gelir ama Mükemmel bir sistemle çalışır. Mesela bir otogar düşünelim. Otogarda herkes bir yere doğru koşturuyor. Büyük bir dağınıklık var. Öyle gelir sana. Fakat arka planda mutlaka hepsinin bir planı vardır. Sağa sola giden insanın hepsinin bir planı vardır güzel dostlarım. Mesela düşün ki sen 12. peronda otobüs bekliyorsun. Sonra bir baktın ki 15. perondaki insanlar 20. perona doğru koşturuyorlar. Sana orada bir dağınıklık varmış gibi gelir ama niyet vardır. Kalkış 15. perondan değil 20. perondan olacak diye duyuru yapılmıştır. Ve herkes o tarafa doğru gitmeye başlar. Sana sanki orada bir düzensizlik, bir kargaşa varmış gibi gelir ama arkadaşlar hayat, sistem, evren mükemmel işler. Yaratıcı öyle sistem kurmuş ki her şeyin ihtiyacı karşılıyor. Bitkilerin, hayvanların, insanların bütün varlığın ihtiyacı aynı anda karşılıyor. Ve bu sistem mükemmel işliyor. Sen de bil ki düşündüğün şey ne ise o sana gelecek. Kargaşa oluyor zannetme. Kendi kendiliğinden gelecek. Sistemin mükemmel çalıştığını biliyor olmamız lazım. Üçüncüsü arkadaşlar ve önemlisi sessizlik. Sessizlik kendi içinde müthiş bir ses barındırır. Onun için sessizliğe ihtiyacımız var. Boşluk varlığın var olma sebebidir. Boşluk varsa varlık vardır. Evrenin bir enerji olduğunu biliyoruz. Eğer bilincimiz olmasa da her şey saf potansiyel bir enerjiydi değil mi? Bilinç olmasa her şey saf potansiyel enerji ise oradaki saf bir enerji ben ağaç olmak istiyorum dediğinde ağaç. Aşk olmak istiyorum dediğinde aşk, su olmak istiyorum dediğinde su insan olmak istiyorum dediğinde ise insan olacaktır. Çünkü saf bir enerjidir. Arkadaşlar boşluğa gittiğimizde yani saf enerjilerine girdiğimizde zihnimiz devre dışı kılacak bu durumda ise saf enerji olacağız. Yani ne olmak istiyorsak çok hızlı bir şekilde ona dönüşmüş olacağız. Şimdi size bu dönüşümlerin ayrıntılarından bahsedeceğim. Sınırsız sessiz ol. Sınırsız boşluğa hakim ol. Çünkü ne kadar çok sessizlere yaklaşırsan o kadar çok yaratıcıya yaklaşmışsındır. Uzaklaştığın şey zihin, yaklaştığın ise yaratıcı. Yaratıcı yaratım yapıyor. Dolayısıyla sessizlik anında ne istiyorsan, o sessizlik enerjisi neye dönüşmek istiyorsa orada varlığa dönüşecek. Sen o sırada paraya mı, zenginliğe mi, aşka mı, kariyere mi, mutluluğa mı neye dönüşmek istiyorsan ona dönüşeceksin. Ve fark edin arkadaşlar, hayal etmemiz güç olabilir. Bil ki hayal ettiğin her şey senin olur. Açıkçası her şeyi de hayal edemeyiz. Ama nasıl oluyor biliyor musun? Önce ufak şeyler hayal ediyoruz. Sonra ona ulaşınca diğerler hayal etmeye başlayabiliyoruz. Dolayısıyla şu anki hayal ettiğinden çok daha ötedeki şeyler sana gelmeye hazır olabilir. Tam bu noktada arkadaşlar aklıma bir hikaye geldi. Bir dağ varmış. Enteresan bir dağ. Ve tüm köyler oraya doğru gidermiş. Adam birisi, tabii o da sadece gezirli gidiyormuş arkadaşlar nedense. Adam birisi korkup gitmiyormuş. Nedense bir türlü gitmiyor. Sonra bir gün cesaretini toplamış. Demiş ki ya nasıl herkes gitti ben de gideceğim. Ve gece vakti almış eline fenerini daha doğru gitmeye başlamış. Daha doğru giderken tabii elindeki fener 10 metre ileriyi gösteriyormuş. 10 metre gittikten sonra demiş ya 10 metreden sonra göremiyorum ki ya orada tehlikeli bir şey varsa diyerek gitmekten vazgeçmiş ve kenara oturmuş öyle bekliyor. Kenara oturup böyle beklerken sonra oradan adam birisi elinde bir fenerle bir, bir hızlı hızlı daha doğru gidiyormuş. Hızlı hızlı daha doğru gidiyor ya. Bu arkasından çıkmış hey demiş nereye gidiyorsun? E, demiş daha gidiyorum. Ya demiş elindeki fener 5 metre ileriyi gösteriyor. Ya demiş daha sonra tehlikeli bir şey varsa adam demiş ki ya komik olma. 5 metreyi gösteriyorsa ben 5 metreye vardığımız zaman nasıl o 5 metreyi göreceğim zaten? Yani güzel de sorun. önce biz bir şeyi ufak hayal ediyor olabiliriz. O hayale ulaşınca yeni hayaller aklımıza gelecek. Dolayısıyla şu anki hayal etmediğin şeylerde bir gün senin olabilir. Hayal ettiklerin zaten senin olur. Hayal etmediklerinin sırada seni bekliyor olabilir. Çünkü arkadaşlar doğadaki tüm varlık başka bir yere evlenir. Doğadaki tüm varlık daima gelişir. Tohum iken fidan, fidan iken ağaç, ağaç iken çiçek, çiçek iken meyve olur. Her seferinde der ki şimdi öldüm. Tohum öldüm der fidan olur, fidan öldüm der ağaç olur, ağaç öldüm der çiçek olur, çiçek öldüm der meyve olur. Güzel dostlarım ölümsüzlüğü elde etmek istiyorsan ölmen lazım, doğmak istiyorsan ölmen lazım. Şu anki zihinsel sürecimizi öldürdüğümüz zaman yeni doğum gerçekleşecek. Bir daha söylemek istiyorum. Ölümsüz olmak istiyorsan ölmen lazım. Doğan ölümü kazanır, ölen ise ölümsüzlüğü. Hayal ettiğimiz şeyler küçük şeyler olabilir. O küçük şeye ulaşınca bir sonraya doğru adım atmış olacağız. Saf enerji halindeyken, o sessizlik halindeyken bil ki yenilmezsin. Bil ki o haldeki insan sınırsız güçlüdür. O saf enerjiyi hiçbir ateş yakamaz. Hiçbir su ıslatamaz. Deprem olsa o saf enerjideki insan hiçbir şeyden etkilenmez. Sensin bu saf enerji. Sen saf enerjisin. Ne zaman? Sessizliğe gittiğin zaman. Ne zaman? Boşluğa gittiğin zaman. Saf enerjiyi kimse yıkamaz. Kimse öldüremez. Kimse yok edemez. Ölümsüzdür yani. Onun yaratımı çok fazladır. Zihinden sıyrıldığımız anda yaratılmış çok fazla fazladır. Saf enerjiyken dışarıdan hiçbir şeye ihtiyacın yok. Her şey senin içinde. Ne kadar çok sonsuz, sınırsız sessizliğe gidersen o kadar çok sonsuz, sınırsız potansiyelin var. Ne kadar çok dinginliğe gidersen sakinliğe gidersen o kadar çok hareketliliğe hakkın var. Çünkü hayatta denge var. Hayatta bu denge olduğu için ne kadar hareketsiz durmuşsan o kadar hareket hakkın var. Bizim zihnimiz hiç susmuyor. Hep de bir şeyler söylüyor. Hiç boşluk oluşturmuyor. Boşluk oluşturmadığı için de yaratım olmuyor. Boşluğa sınırsız ihtiyacımız var. Güzel dostlarım. Sonsuz derinlik, sonsuz sessizlik, sonsuz dinginlik seni Allah'a çok yaklaştıracak. Yaratıcıya çok yaklaştıracak. Devamlı deyip duruyorum. Dingin olun. Hiçbir şeyi eleştirmeyin. Kaygılanmayın. Öfkelenmeyin. Sinirlenmeyin. Dingin olun. Çünkü dingin bir su gibi olduğun zaman gönderdiğin enerji çok hızlı yayılmaya başlayacak. Durgun bir suya taş atıldığında dalga, dalga yayılmaya başlar. Dalgalı bir suya taş atsan ne olur? Atmasan ne olur? Ne yayılacak? Dinginliğe, sessizliğe birinci derecenin ihtiyacımız var. Biliyorsun ki kusursuz bir denge var hayatta. Kusursuz bir sistem var. Ne kadar acı çekiyorsan o kadar mükemmellik gelecek. Ne kadar acı çekiyorsan o kadar mutlu olacaksın. Ne kadar çevrende kötü insan varsa o kadar iyi insan da olacak. Çevrende ne kadar çok zengin varsa o kadar fakir olacak. Hayatında parayı ne kadar çok bulmuşsan o kadar çok para gidecek. Hep bir denge olduğu için sizden en çok istediğim şey insanların para kazanmasını isteyin. Mutlu olmasını isteyin. Ve insanları destekleyin, neşeli olmasını destekleyin, çevrenizdeki insanların gülmesini destekleyin, kariyer sahibi olmasını destekleyin. İnsanlara ne kadar çok iyilik yapabilirsiniz, denge olduğu için size de o kadar çok iyilik gelecek. Her şeyde bir denge var. Hayat, evren, sistem, mükemmel işler. Mükemmel bir düzen içinde işlediği için, mükemmel bir denge ile başkaları için istediklerin sana doğru dönecek. Nasıl çok para sahibi olursun biliyor musun? Dostlarının ne kadar çok para kazanmalarını istiyorsan o kadar çok para sahibi olursun. İşte onun için ben Osman'ın, Devrim'in, Tuğçe'nin beni dinleyen herkesin yani şu an senin milyar dolarların olsun istiyorum. Herkes çok kazansın istiyorum. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Biliyorum ki insanlar için ne istersem bana gelecek. Onun için arkadaşlar önceliğe bunu koyabilmemiz lazım. Başkalarını mutlu etmek, başkalarını huzur etmek. Güzel dostlarım. Peki nasıl zenginliğe ulaşırız? Birincisi farkında olmak. Bunların bilincinde olmak. Az önceki anlattığım şeylerin bilincinde olmak. İkincisi bu anlattığım şey senin bilinçaltına yerleşmesi. Bunun için ne yapıyoruz güzel dostlarım? Bu videoları bir daha bir daha dinliyoruz veya çıkarttığın notları bir daha bir daha okuyoruz. Şimdi size çok önemli bir şifre vereceğim. Zaten bildiğim bir şeyi sana hatırlatacağım. Çünkü insan uykudadır uyandırmam lazım. Düşün bir yerde bin kişi uyuyorsa bir uyanık onların hepsini uyandırabilir. Benim derdim size bir şey öğretmek değil. Benim derdim senin içinde var olan mükemmel potansiyeli ortaya çıkarmak. Kapıyı tıklatıyorum, uyan diyorum. Arkadaşlar bilim adamı, zihinsel olayların moleküllere dönüştüğünü ispatladılar. Dolayısıyla zihninden geçen bir kelime etekemeye bürünüyor. Ve sen onu yaşamaya başlıyorsun. Zihinden düşündüğün bir kelime senin olmaya başlıyor. Hayatına çıkıyor, karşına çıkıyor, gerçek olmaya başlıyor. Görülmeyeni gördüğün zaman görünmeyen, görünen olmaya başlıyor. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey şu. Nasıl olsa zihninden geçen bir kelime benim hayatıma girecek ve etekemeye bürünecek. Bundan sonra her gün sizden bir o da istiyorum. Yani ne kazanmak istiyorsan ona, para mı kazanmak istiyorsun? Para kelimesine odaklan. Özgürlük mü kazanmak istiyorsun? Özgürlük kelimesine odaklan. Aşk mı istiyorsun? Aşk kelimesine odaklan. Sadece kelimeye odaklan. Her gün bir kelime bir yere yaz ve de ki bugün ben sadece buna odaklanacağım. Çünkü düşündüğün her şey senin hayatına gelmiş olacak ya biliyorsun ki odağın neredeyse enerjin oradadır ya yani o dağın neredeyse sen oradasın. Bakın güzel dostlarım güneş gün boyunca havadadır bu güneş ışınları incecik gül yaprağını yakmaz çünkü güneş ışınları dağınıktır. Fakat bir cam parçasına güneş ışınlarını arkadaşlar bir taşın üstüne odaklarsan o güneş ışınları taşı yakar. Odaklanmamız çok önemli çünkü güzel dostlarım ne tarafa odaklanırsan enerjin oradadır. Sizden istediğim şey arkadaşlar hayatını neyi çekmek istiyorsan 21 gün boyunca her gün yaz, bugün para, yarın huzur, ertesi gün ibadet, ne istiyorsan bu hayattan sadece kelimeye odaklandığında onu tekemeye dönüştüreceksin. Sadece kelimeye odaklandığında o görünmeyenin görünen olduğunu fark edeceksin. Oscar Wilde demiş ki gençken en önemli şeyin para olduğunu düşünüyordum. Yaşlandım artık biliyorum ki en önemli şey para. Ben bu cümleyi şöyle değiştirmek istiyorum. Oraya para yerine zenginlik koysak nasıl olur? En önemli şey zenginlik olduğunu düşünüyordum. Artık biliyorum ki en önemli şey zenginlik. Zenginlik neydi arkadaşlar? istediğin her şeyin rahat ve kolaylıkla gelmesiydi. İstediğin her şeyi özgürce yapabilmekti. Bankada hesapta tonlarca para var ama sen kaygılıysan kaybedersin. Fakirsin o zaman. Korku yaşıyorsan bil ki fakirsin. Dostlarım ne yapıyoruz? Ne istiyorsak ona adaklanıyoruz. Ne demişti? Düşünür düşündüğüne dikkat et kelimelere dönüşür. Kelimelere dikkat et, kaidelere dönüşür. Kaidelere dikkat et kaderine dönüşür. Evet düşüncelerimiz kaderimiz oluyor güzel dostlarım. Artık kölelikten ve özgür olmanızı istiyorum. Bizi köle yapan kim? Kendi zihnimiz, kendi zevklerimiz. Yetmez mi artık bu zihne, bu bilinçaltına bu kadar hizmet etmek? Kendinizi özgür bırakın ve istediğiniz her şeye ulaşın. Şimdi öğrendiğinde her şeye ulaşacağın bir şeyi öğrendin. Artık zenginliği kendine nasıl çekeceğini biliyorsun. Dinginliği, sakinliği, sessizliği, vermeye açık olmanın sana neler getireceğini, paylaşmanın, Saf potansiyel enerji halindeyken ne düşünürsen o olacağını bilmenin sana neler getireceğini biliyorsun. Tefekküre bırak kendini, meditasyona bırak, kendini sessizliğe bırak ve o sessizlik, o boşluk sana istediğini var et. Beni böyle sevgiyle, sessizlikle ve saygıyla dinlediğiniz için hepinize minnettarım güzel dostlarım. Lütfen sizler olan saygımı kabul edin ve lütfen sevgiyle kalın. Hatta aşk ile, hatta tutku ile. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için